109. bölümde işler iyicene karışır Yeliz'i tuzağına düşüren Bora kızı öldürür ve soğukkanlılıkla suçu Emre'ye atmak için gerekli planı yapar ve oradan ustaca ayrılır. Suçlu durumuna düşen Emre ise vakit kaybetmeden masum olduğunu kanıtlamak için harekete geçer bu suçu üstüne atanın Bora olduğunu biliyordur. Zeynep ise Yeliz'i kimin öldürdüğünü gören tek görgü tanığıdır. Yeliz öldükten sonra kaçan Boran'ın planı işliyordur ve Emre olay yerine gelmiştir. Yeliz'in öldüğü gören Emre şok geçirmiştir. Zeynep ise Emre'yi olay yerinden uzaklaşmasını istemesine karşı. Emre kendini toparlayarak kaçmanın fayda etmeyeceğini. Polisler gelene kadar bekleyeceğini diğer türlü suçlu duruma düşeceğini bilir. Fakat Emre'nin düşündüğü gibi olmaz ve Boran'ın planı işe yarar. Emre suçlu bulunur. Zeynep için bu büyük bir yıkım olmuştur. Emre de bu zor durumda ayakta kalmak güçlü olmak için dirense de çok zor bir durumdadır. Polisler Emre'yi tutuklar ve ifadesini almak için karakola giderler. Emre ise umudunu kaybetmeyip her şeyin ortaya çıkacağını ve kendinin masum olacağını düşünüyordur ve karakolda bir sürpriz ortaya çıkar. Sıla'nın yardımıyla şirketin yeni sahibi olan Aslan Tarık çok zor durumdadır şirket elden gitmiştir. Bu duruma çok öfkelenen Tarık intikamını almak için Sıla ile yüzleşir. Diğer bir taraftan şirketin yeni sahibi Aslan'ın bu planından Meltem'in haberi yoktur ve Tarık'a yardım için Meltem elinden geleni yapmak için devreye girer. 109. bölüm sonu bakalım yeni bölüm olan sezon finalinde neler olacak.